sonra kadar hazırız da sonra kadar hazırız da zaman başlıyoruz da hazır mısınız 3 2 1 gel la, gel gel gel la, gel gel la, gel gel gel gel daha gelsen de siliz alın biraz Dediğiniz la. la Hepsini temizledik la e İşimiz bitti la o zaman Tamamdır adamların işini bitirdik Okey, üçüncü benim ha Dördüncü kim la? ha çılg çılgın var ya la, o gelsin. Çılgın var ya, o gelsin o gelsin. Hey la. Tamam. Sen dördüncüsün. Tamam mı? Üçüncü bu, ikinci fakir, birincide ben. Okey de. Tamam. Tatile gidiyoruz la, hazır mısınız? Hazırızla. O zaman katil başlasın. Hadi gidiyoruz. La bu tatil çok iyi geldi la Offff Vallahi arada sırada yapmak gerekiyor la böyle Of of of of of Evet aslan parçaları. Tatile geldik Sıkılan var mı? Ben bitti demeden hiçbir şey bitemez aslan parçası ha. Bitti